Bunu da açıklayın, bu ne 42 islam bayrağı, amanakoyim söyleyemeyin, bu da poğaça, he, mevzu ne burada? He, oğlum bu ikisi birbirine benziyor, vay koyayım ananı s**kim sen yapacağın espri Siyasette Türkiye, herkes aday çıkarmalı ancak öyle olayı çalarız, hayır, herkes tek bir çatı altında birleşmeli Bilimli Türkiye, Kaan Sagan'ı et, ok. Espriyi anlamadım ama 85 kişi anlamış, 85 kişi anladıysa vardır bilim. Belçika artı Hollanda sınırı ter öl, örgüler yok, mayın yok, asker yok. Keşke tüm ülkelerin sınırı böyle olsa. Türkiye Suriye sınırı. Oğlum bu en son 2018'de yapılmadı mı amana? Genç Osman devlet otoritesi padişahın elinde olmalı. Yeniçeri, Yeniçeri ağası yok. Ne? No. Ben anlamıyorum bu hangi yılın miza yapıyor bunlar ama anime kızı 2023'te anime kızı 1945'te. Kanka sen, kanka sen, sionist sen benle gel. Ok, ona. ben bunu YouTube'da gösteremem. Vallahi göster. Ona gözlerle bakma. <gülüyor> Dur, telif telif. <gülüyor> Bir şey yazmadım inşallah anlarsınız. Mount Blade 2000 Lord Portray. Ben anlamadım. Ama 27 kişi anlamış. Oğlum bu... Oğlum bunlar en son 2017'de yapılmadı ama? Dimin bilimle alıp veremediği Kalasagan'ı siktirir, Celal Şengör. Ben bu mevzuyu harbi anlamadım. Bakacağım sonra. Delil like Yurt dışına alakasız şeyler ve İhtiyatat yapmak. Eğitimek Eğitim kolay ve mantıklı. Kanka ikisi arasında bir bağ yok. de farklı konular. miza yapacaksanız da bari adam gibi yapın. Abi çok mantıklı. Abi iki ineğin. İneğin var. Biri senin biri benim. Oğlum şu Allah aşkına bunun çepsden ne farkı var? Al bunu bak, bunu al kardeşim, bunu kırmızı yazıya koy. ya su. Yakacak, yakacak. Bunu şurada atmaya çalış sen görevli ben. Aa vallahi bak, bir de altı saat önce atmış oğlum. Bunlar harbi eski zannediyordum da harbi yeni bunlar. Oğlum ama cidden am değil adam, adam sekeceksin. Cigar, Rolls bir. Ben Porsche şimdi anlamaya başladım ya. Ben anne 5 dakika daha ya 5 saat sonra. Ultra Troll, Fanart. Güzel olmuş bak. Güzel bak. Bu güzel. İlk defa güzel bir... Matematik sorusu kadar zor. Porçayla takılmak Kılıçdaroğlu'ya dayılmasın. Valla çoktan oldu. Sen bunu 3 saat önce atmışsın ama... Oğlum şaka maka harbi... Bak bir... Bir... Kenara bırakalım beyler. Vallahi 2013 mizalları yapıyorlar. Daha yenilerine bakıyoruz. Bu en son yarım saat önce atılmış. Arkadaşımın kafasının içine bakıyorum. Dur. Şu zekaya bakar mısınız? Annem kardeşinin arkadaşları gelecek... Değin, deyince deyince deyin oğlum Türkçe siktiniz TÜRKÇE annem kardeşin oğlum bile iki tane üst atmış ya bu antimim mi oluyor telefonu açma önce annem sandı <gülüyor> <gülüyor>